21. yüzyılda bilişim teknolojileri alanında çok hızlı değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler ile birlikte bu teknolojiler eğitim ortamında çok fazla kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu durum her okulda aynı adımlarla ilerlememiştir. Neden derseniz. Nedenini şöyle açıklayayım. Bilgisayar laboratuvarı olmayan bir okulda bu dersi anlatmak, öğrencilere soyut gelen programlamayı somutlaştıracak araç ve gereçlerin olmaması en büyük sorunlardan birisidir. Çalıştığım ortaokulda sadece etkileşimli tahta var. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersini anlatabileceğim bir laboratuvar veya laboratuvara dönüştürebileceğim bir sınıf yok. Programlama eğitimi ile öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığının artabileceğini, işbirlikli çalışma becerilerinin gelişebileceğini biliyordum. Dünyada programlama eğitiminin çok küçük yaşlara inmesi ancak okuldaki fiziksel imkanların kötü olması beni rahatsız ediyordu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademisyen hocalarımdan, rektörlükten, okuldaki öğretmen arkadaşlarımdan eski kullanmadıkları dizüstü bilgisayarları istedim. Beni kırmayıp verdiler. Bu bilgisayarları çalıştığım okula götürdüm. Ancak boş bir sınıf olmadığı için her hafta ders saatinde bilgisayarları sınıfa taşımak, sıra düzenini ona göre ayarlamak zorundaydım. Dizüstü bilgisayarları olan öğrencilerle bilgisayarlarını okula getirdiklerinde sorunu bir nebze çözebilmiştim. Tabii ki her öğrenciye bir bilgisayar düşünmüyordu. Ama en azından deneyerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturabilmiştim. Çoğu zaman grup çalışması yaptırmayı tercih etmek zorunda kaldım. Şarjı biten bilgisayarların ara kablolarıyla şarza bağlanması, sınıfta tek bir prizin olması gibi sıkıntılarla dolu bir eğitim-öğretim dönemi geçirdim. Şimdi okula bilgisayar laboratuvarı kurulabilmesi için gerekli yerlere müracatlar yapıyorum. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının gereği olarak, yaratıcı ve üretken bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Yazılım alanında yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacımızı, değişim teknolojileri ve yazılım dersine gereken önem ve altyapı sağlanarak mümkün olabilir. Bu nedenle, çağımızın gerektirdiği teknolojik gelişimleri yakından takip edebilmemiz için, bu gibi sorunların bir an önce çözüme kavuşması en önemli ve acil ihtiyaçlarımızdır.